Esselamu Aleyküm. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İstanbul'umuzun ve Türkiye'mizin değerleri çok kıymetli İstanbul milletvekili adaylarımız bugün inşallah basınımızla kamuoyuyla buluşuyorlar kendilerine öncelikle teşekkürlerimi ileterek, hoş geldiniz diyerek, hayırlı olsun diyerek, kendilerini tebrik ederek başlıyorum. Allah kendilerinden razı olsun inşallah. Her biri birbirinden kıymetli İstanbul milletvekili adaylarımıza Cenabı Allah'tan üstün muvaffakiyetler diliyoruz. Zaferler diliyoruz. İstanbul'dan milli görüşü Ankara'ya meclise taşıyacak öncüler olarak kendilerini görüyoruz. Cenabı Allah hayırlı eylesin. Cenabı Allah en büyük zaferleri, en büyük muvaffakiyetleri kendilerine nasip eylesin inşallah. Tabii ki değerli belediye başkanımız, kıymetli misafirlerimiz, değerli genel başkan yardımcılarımız ve tabii ki İstanbul il başkanımız, kıymetli İl teşkilatı mensuplarımız bu toplantının hazırlanmasında, bu programın hazırlanmasında emeği geçen bütün isimsiz kahramanlar, gençlerimiz, hanımlarımız, hepinize, hepsine ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Hepinize bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Toplantımız hayırlı olsun, gazamız mübarek olsun inşallah. Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler olsun. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi burada İstanbul'umuzda da merhum Erbakan hocamızın heyecan, heyecan, heyecan diye ifade etmiş olduğu o ruhla 1969'daki aşkla 1969'daki ruhla aynı dava uğrunda, aynı istikamet üzerinde Hayra Motor şerre fren olmak için geliyoruz. Önce ahlak ve maneviyat için geliyoruz. Paylaşımda adalet, yönetimde adalet için geliyoruz. Yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya için geliyoruz. Aile meselesi beka meselemizdir diyoruz. Yeni nesillerimiz beka meselemizdir diyoruz. Kadın, erkek, genç, yaşlı hep birlikte milli görüşçüler olarak, yeniden refah partili dava yerleri olarak yeniden büyük Türkiye'ye emin adımlarla ilerliyoruz. Tarihi bir seçime giderken bu salondaki dünyanın baş şehri İstanbul'umuzdaki bu muazzam coşku, bu muazzam heyecan aynen Ankara'da da ifade ettiğimiz gibi Evet, Erbakan hocamız vefat etti. Ancak milli görüş ruhu, milli görüş davası kıyamete kadar baki kalacaktır sözünü tekrarlatıyor. Elhamdülillah. Sizlerin İstanbul Teşkilatımız olarak gözlerindeki o parıltı kalplerindeki o hissiyat, bu muazzam coşku, bu muazzam heyecan inşallah sloganlarımızda da ifade ettiğimiz gibi milli görüşü İstanbul'umuzdan meclise taşıyacak ve mecliste en büyük hayırlara vesile olacak ve şerlere de inşallah fren olacaktır. Allah hepinizden razı olsun. Çok değerli kardeşlerim, çok kıymetli İstanbulumuzun değerleri, Türkiye'mizin değerleri milletvekili adaylarımız, çok kıymetli milli görüştüler. Merhum Erbakan hocamızın vefatının ardından meydana gelen Milli Görüş'ün siyasi alandaki temsil sorunu Cenab-ı Allah şükürler olsun 23 Kasım 2018'de yeniden Refah Partimizin kurulmasıyla ortadan kalkmış oldu. Erbakan hocamızın tanımladığı açılara, milli görüşün orijinal açılarına tam manasıyla sahip çıkarak dost doğru bir istikamet üzerinde yürümek ve milli görüşü hakkıyla temsil etmek üzere yeniden Refah Partimizi Türk siyasi hayatına kazandırdık. O günden itibaren geçen dört buçuk senede seçimlere girme yeterliliğinin bir seneden daha kısa bir süre içinde elde edilmesi. 81 il 900'den fazla ilçede teşkilatlanmamızın tamamlanması. Binlerce köy ve mahalle teşkilatımızın tamamlanması. Tüm illerimizde hanım ve gençlik teşkilatlarımızın tamamlanması. Türkiye genelinde 300 bine yakın resmi üye ile Türkiye'nin oransal olarak en hızlı büyüyen siyasi partisi haline gelinmesi. Bütün bunlarla birlikte Türk siyasi tarihine geçen Birinci ve ikinci olan büyük kongrelerimiz, hele hele 6 Kasım'da yaptığımız ikinci olan büyük kongremiz, 65 bin insanın katılımıyla gerçekten de Türk siyasetine damga vuran bu kongremiz, yüz bine yakın sandık baş müşahidimizin belirlenmesi. Bütün bu başarılar gerçekten de bu kısa zaman içerisinde elde edilmesi çok kıymetli başarılardı. Ve bu dört yıl boyunca biz dedik ki yeniden Refah Partimiz seçimlere güçlü bir siyasi aktör olarak girecektir. Türk siyasetinin belirleyici gücü olacaktır diye ifade ettik. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Hem sahada arazide gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar elde ettiğimiz bu başarı kat ettiğimiz bu mesafe hem de yeniden Refah Partimizin Doğruyu kim yaparsa yapsın, doğruyu alkışlayan, yanlışı da kim yaparsa yapsın, o yanlışın karşısında duran siyaset anlayışı. Sadece eleştiren değil, aynı zamanda çözüm üreten siyaset anlayışı. Yıkıcı rencide edici değil, yapıcı bir muhalefet anlayışı. Bütün bunlarla yeniden Refah Partimiz siyasetin parlayan yıldızı haline gelmiş milletimizin büyük teveccühüne mazhar olmuş bu nedenle çok hızlı bir şekilde büyümüş ve dediğimiz gibi seçimlerin kilit partisi haline gelmiştir. Böyle bir noktada bu kilit parti halinde olan yeniden Refah Partimiz üzerine düşen sorumluluğun gereğini yerine getirmiştir. Ülkemizi milletimizi yedili masa dediğimiz karanlık ittifaka teslim etmemek üzere bu seçimlerde Cumhur İttifakı'na katılma kararı almıştı. Bu ittifak kararında milletvekili pazarlığı, bakanlık pazarlığı gibi küçük hesapların içerisine girmemiş, sadece ve sadece bu yedilik kaos ittifakına, yedilik karanlık masaya ülkeyi ve milleti teslim etmemek için bu yedili masanın iş başına gelmesine vesile olmamak için Cumhur İttifakı içerisinde yer almış ve tüm seçim bölgelerinde Cenab-ı Allah'a şükürler olsun 87 seçim bölgesinin tamamında kendi amblemimizle, kendi adaylarımızla hükmü şahsiyetimizi muhafaza ederek seçimlere giriyoruz. Ve inşallah bu ittifakın da vesilesiyle. Allah razı olsun. Biz Çok teşekkürler ederiz. Bakan, gereken, ve inşallah bu ittifak vesilesiyle de her zaman ifade ettiğimiz gibi milli görüşü tam 21 yıl aradan sonra yeniden meclise taşıyacağız ve mecliste en etkili ve yapıcı bir muhalefeti yaparak milletimizin, ülkemizin hayrına olan adımları. En güçlü bir şekilde destekleyeceğiz. Ülkemizin milletimizin zararına olan aleyhine olan durumlara da en güçlü bir şekilde inşallah mecliste karşı çıkacağız. Bizler meclis dışında yeniden Refah Partisi olarak son derece etkili ve yapıcı bir muhalefeti ortaya koyduk. EYT noktasındaki mağduriyetlerin giderilmesi bununla beraber İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması Ayasofya'nın yeniden cami haline gelmesi, pandemi sürecinde ne olduğu belli olmayan aşılardan milletimizin yeni nesillerimizin, gençlerimizin korunması ve yine LGBT sapkınlığına karşı uyanık olunması gibi alanlarda yeniden Refah Partimizin vermiş olduğu mücadelenin çok büyük katkısı oldu. İnşallah meclis dışında dahi bütün bu hayırlara vesile olduysak mecliste güçlü bir şekilde temsil edilerek 15 Mayıs'tan sonra çok daha büyük hayırlara vesile olacağız Allah izniyle. Çok değerli milli görüşçüler, çok kıymetli İstanbulumuzun değerleri, Türkiye'mizin değerleri milletvekili adaylarımız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 Tabii ki en başında da ifade ettiğim gibi biz yeniden Refah Partisi olarak milletvekilliği, bakanlık, pazarlıklarıyla değil, işte ülkemizin, milletimizin hayrına olan bu mutabakat metnindeki maddelerin hayata geçirilmesi adına bu ittifaka katıldık. Ve bu ittifaka katılmamızın diğer önemli bir sebebi de biraz evvel de ifade ettiğim gibi yedili masaya, kaos ittifakına karanlık güçlere Türkiye'nin teslim edilmesine müsaade etmemektir. Bu yedili kaos ittifakına geçit vermemektir. Yedili masanın iş başına gelmesine vesile olmamak için Cumhur ittifakına katıldığımızı da ifade etmek isterim. Neden kaos ittifakı diyorum, neden bunlara geçit vermemek lazım diyorum. Kendi açıklamaları ve kendi hedefleri, ifadeleri. İşte biraz önce kıymetli il başkanımız Mustafa Doğan Bey de ifade etti. Sadece bir tanesi. Zulüm 1453'te başladı. Osmanlı dönemini zulüm dönemi olarak tanımlayan bir anlayış ve aynı çizgide devam ediyor. Ecdadımızla, milletin inancıyla, geçmişiyle, tarihiyle problem yaşayan bir zihniyet diyor ki 4-6 yaş arasında çocuklara Kur'an öğretmek. Çağ dışılıktır, Taliban zihniyetidir diyor. Bizzat açık bir şekilde ifade ettikleri görüşleri yahu bin sene İslam'a bayraktarlık yapmış, İslam'ın sancağını taşımış, İslam'la yoğrulmuş bu topraklarda bu milletin evladı Kur'an öğrenmek isteyecek. Siz buna karşı çıkacaksınız. Buna akıl sır erdirebilmek mümkün değil. Namus kavramının kökünü kazımak amacına sahip olan İstanbul Sözleşmesi'ni iktidara gelir gelmez tekrardan yürürlüğe koyacağız diyen bir yedili masayla karşı karşıyayız. İstanbul Sözleşmesi'nin maddesinde söylüyor, ben söylemiyorum. Namus kavramının kökünü kazınması gerekir. Bu millet yıllar boyu, asırlar boyu namusuna halel gelmesin diye savaş yaptı, şehit düştü. Şu Anadolu'yu şehit kanlarıyla suladı. Böyle bir millete getirip böyle bir sözleşmeyi dayatacaksınız. İçlerinden bir tanesi de bu sözleşme benim eserim ben bununla gurur duyuyorum. Elbette ki geldiğimiz zaman tekrar bunu yürürlüğe koyacağız diyor. Hepsi ağız birliği yetmişçesine İstanbul Sözleşmesi'ne tekrar döneceğiz. Haşa adeta bir kutsal metin gibi bu sinsi sözleşmeye sahip çıkmaya kalkıyorlar. Cumhurbaşkanı adayları Yedili Masa'nın röportajda kendisine soruluyor. Deniliyor ki efendim LGBT akımı Türk aile yapısına zarar verir mi deniliyor. Ne münasebet efendim neden zarar versin? Herkes kendi tercihinde özgürdür. Gayet tabidir. Şu anda Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının internette de bu videosunu izleyebilmeniz mümkün. Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na yine bir röportajda soruyorlar. Diyorlar ki efendim eşcinsel evliliklere nasıl bakıyorsunuz? Efendim tabii gayet doğal bir şey, normal karşılıyorum. Ancak toplum henüz buna hazır değil diyor. Yani toplumu hazır hale getirebilirsek veya toplum hazır olsaydı son derece normal, son derece doğal desteklenebilecek bir şeymiş gibi. Arkasından başörtüsüne anayasal güvence iktidar kanadı tarafından mecliste getirilmeye çalışıldı. Buna layıklığa aykırı olduğu gerekçesiyle bugün yedili masada bulunan ve mecliste grubu olan partiler olarak karşı çıktılar. Hayır bize gelmeyin. Biz bu başörtüsüne anayasal güvence konusuna destek vermeyiz. Neden? İçindeki ifadeler layıklığa aykırıymış. Aynen 28 Şubat döneminin o karanlık günlerini bizlere hatırlatan bir yapı. İşte böyle bir yedili masanın ülkemizi, milletimizi uçuruma sürüklemesine asla müsaade edemezdi. Yine yedili masanın destekçisi olan unsurlarından bir tanesi olan HDP'nin yedek partisi olan Sol Yeşiller Partisi. Ne diyor seçim bildirgesinde? Bu ülkede zorunlu din dersini tamamen kaldıracağız. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör operasyonlarını tamamen durduracağız. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı inanç işleri başkanlığı haline getireceğiz. Suriye'deki Türk askerini tamamıyla geri çekeceğiz. Yani Suriye'nin kuzeyini tamamen PYD'ye ve YPG'ye teslim edeceğiz. Işte ortaya koydukları hedefler seçim bildirgelerinde bizzat söylemlerinde ortaya koydukları hedefler bunlardır. Sadece bunlar mı? Hayır. Diğer taraftan gün geçmiyor ki PKK'nın bir üst düzey yöneticisi çıkıp yedili masaya desteğini açıklamaz. Besehozatlar, duran kalkanlar, en son yine bir tane PKK'nın önde gelen yöneticisi çıktı, akıl verdi yedili masaya dedi ki mutlaka ortak listeyle gitmeniz lazım. Böylesi daha verimli olur. Ve bu PKK yöneticisinin bu açıklamasının ertesi günü oradaki dört tane parti CHP listesinden seçimlere girme kararı al. Böyle bir zihniyete Türkiye'nin teslim edilmesine asla ve asla müsaade edemezdik. İnşallah milletimiz 14 Mayıs'ta sandıkta bu zihniyete sahip tarihiyle, köküyle, inancıyla, değerleriyle savaşanlara gereken cevabı en güçlü şekilde verecektir. bunların yanında yedi başkan yardımcısı artı bir başkandan oluşan sekizli başkanlık sisteminin kaos ve istikrarsızlıktan başka bir şey getirebilmesi de mümkün değil. Ideolojik olarak söylemleri bakımından, siyasi bakımdan eleştirilerimiz zaten son derece önemli. Bir de bunun yanında teknik olarak da Önerdikleri sistemin işlemesi, yürümesi mümkün değil. Bakın daha Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde kaç tane sorun yaşadılar. Masadan kalktılar, masaya oturdular. Yine Cumhurbaşkanı adayı belirleneceği zaman geçtiğimiz aylarda efendim eski AK Partili olan bakanlar, başbakanlar, Cumhurbaşkanı adayı olamaz dediler. Onlar neden olamazmış, biz de olabiliriz diye karşı çıktılar. İYİ Parti kanadı Sayın Kılıçdaroğlu efendim Alevi kökenli onun için Cumhurbaşkanı adayı olmasın. Kazanamaz dediler. CHP tarafı buna karşı çıktı. Sadece bunlar değil HDP'ye bakanlık verilmesi konusunda sorun yaşadılar. Masada aldı, masa tekrar oluşturuldu. Masanın en önemli aktörlerinden bir tanesi üç gün önce kumar masası dediği masaya üç gün sonra tekrardan gelip oturmak durumunda kaldı bütün bu sorunlar daha iktidar olmadan meydana geliyorsa iktidar olmaları halinde çok daha büyük sorunların ve krizlerin yaşanması muhtemeldir. Benim aklıma hep o anayasa kitapçığının fırlatılması krizi geliyor. Sayın Rahmetli Ecevit'in Cumhurbaşkanlığı koltuğuna getirdiği Sayın Ahmet Necdet Sezer'in Cumhurbaşkanı olduktan sonra Sayın Ecevit'in yüzüne Rahmetli Ecevit'in yüzüne anayasa kitapçığını fırlatması olayı geliyor. Burada da Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçildikten sonra bu yedi tane yardımcıyla baş edebilmesi uyumlu istikrarlı bir tabloyu ortaya koyabilmeleri gerçekten de mümkün değildir. Bu hususa da özellikle dikkat çekmek istiyorum. İnşallah 14 Mayıs'ta ülkenin belirsizliğe ve kaosa terk edilmeyeceği bir sonuçla karşılaşacağız. Dindar kesimlerin kazanımlarının korunacağı bir sonuçla inşallah karşılaşacağız. Tekrardan 28 Şubat'ın karanlıklarına dönmeyeceğimiz bir sonuçla karşılaşacağız. Macera'ya sürüklenmeyeceğimiz bir sonuçla karşılaşacağız. Ben bu noktada aziz milletimizin ferasetine güveniyorum. İnşallah Cumhur İttifakını zafere götürecek yeniden Refah Partimizi de meclise taşıyacak bu aziz millet İnşallah 21 yıl aradan sonra böylelikle milli görüşü yeniden meclise taşıyacağız ve meclis dışında dahi son derece etkili bir şekilde yürüttüğümüz hayra vesile olma, şerre fren olma fonksiyonumuzu inşallah mecliste çok daha etkili, çok daha güçlü bir şekilde sürdüreceğiz. Çok değerli kardeşlerim, çok kıymetli İstanbul'un değerleri, Türkiye'mizin değerleri milletvekili adaylarımız Milletimizin derdi bizim derdimizdir. Bugüne kadar yeniden refah partisi olarak aile konusunun bir beka meselesi olduğunu ifade ettik. Şimdi inşallah 14 Mayıs'tan sonra bunu mecliste çok daha güçlü bir şekilde ifade edeceğiz. Atanamayan öğretmenlerimizin mecliste sesi biz olacağız. Kahraman uzman çavuşlarımızın haklı taleplerini inşallah mecliste biz gündeme getireceğiz. Kamuda yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması ve çalışanlarının genel idare hizmetleri sınıfına alınmasının inşallah mecliste takipçisi olacağız. Bekçilerimizin hakkı olan yıpranma payının verilmesi, itfaiyecilerimizin mağduriyetleri, taşeron işçilerimizin mağduriyetlerinin inşallah mecliste gündeme getirilmesine vesile olacağız. Vekil imamlarımızın, vekil Kur'an kursu hocalarımızın mevsimlik geçici işçilerimizin mağduriyetlerini hükümetin gündemine inşallah biz getireceğiz. Engellilerimizin bugüne kadar sesi ve nefesi olduk. İnşallah mecliste bundan sonra engellilerimizin sorunlarına yönelik en güçlü gündemi inşallah oluşturacağız. Polislerimizin korucularımızın yıllardır dile getirdiğimiz taleplerini mecliste inşallah çok daha güçlü bir şekilde dile getireceğiz. Staj mağdurlarımız, kamu mühendislerimizin sorunlarını meclisin gündemine inşallah getireceğiz. Müfredatın milli ve manevi değerlerimize uyumlu hale getirilmesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde takipçisi olacağız. D8'in canlandırılması, D60 hedefine yürünmesi için ülkemizin hükümetin gündemine bu konuyu en güçlü, en etkili bir şekilde taşıyacağız. Denk bütçenin ne kadar hayati olduğunu mecliste savunmaya devam edeceğiz. Borç, faiz, zam vergi ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracata doyalı ekonominin uygulanmasının şart olduğunu meclis kürsüsünden haykıracağız. Paylaşımda adaletin, yönetimde adaletin, yargıda adaletin meclisteki savunucusu olacağız. AK Parti ile yeniden Refah Partimizin yapmış olduğu mutabakattaki prensiplerin inşallah takipçisi olacağız ve milletimizin ülkemizin hayrına olan bu maddelerin hayata geçirilmesi için mecliste en güçlü bir şekilde mücadele edeceğiz. Mecliste yapıcı muhalefetimize inşallah çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Cenab-ı Allah yüz aklığı versin. Cenab-ı Allah muvaffakiyetler versin. Cenab-ı Allah emeklerimizi zayi etmesin. İnşallah 14 Mayıs'ta milli görüşü hep birlikte Milletimizle omuz omuza kol kola meclise taşımayı ve yeni bir dönemi başlatmayı nasip eylesin. Burada sözlerimizi noktalarken bir kez daha değerli belediye başkanımıza, kıymetli misafirlerimize Kıymetli milletvekili adaylarımıza, basın mensuplarına, güvenlik güçlerine, bizleri yalnız bırakmayan bütün milli görüşçülere, İstanbullulara teşekkür ediyoruz ve bir kez daha sözlerimizi bitirirken hep birlikte milli görüş meclis ediyoruz. Barajları açtık, geliyoruz diyoruz. Müjdeler olsun, yeniden refah geliyor diyoruz. Toplantımız hayırlı olsun. 28. dönem milletvekillerimiz hayırlı olsun, 14 Mayıs seçimleri hayırlı olsun, gazamız mübarek olsun. Allah'a emanet olunuz. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler ederiz.